Merhaba Şakir Sana şimdi bir tane video göndereceğim. Ben slime yapacağım şimdi. Hmm, onun için böyle lazım. Şimdi e, maske, maske lazım. Burada böyle. Şimdi bu iki tane içinde. Sana göstereyim. Dur açayım. <gülüyor> Dur. Şimdi ben ikisini böyle yırttım. Şimdi bir tanesini tabağımızın içine koyarım. Ana sana yine başlatacağım. Şimdi şarkıdayı ben içine koydum. Şimdi az görünüyor. Ama yani bunu bunu koyunca daha çok böyle çok işte. Şimdi ben bunu bunu da içine koyayım. Ana sana yine başlatacağım. Şimdi arkadaşlar içine böyle koydum. Şimdi biraz karıştıracağım. Böyle sanki sert gibi oluyor, daha iyi oluyor. Şimdi ben şimdi içine bunu koyacağım. Bunu. Böyle azıcık bunlardan koyacağım. Mesela taş buna koyayım. Bu kadar kadar yeter. Tuz gibi bu ama tuz değil yani. Almanca ne Narton. kesini bilmiyorum. Şimdi bunu karıştıracağım. Karıştırayım. Şimdi iyice karıştırdım. Şimdi içine dur. Şimdi içine bunu koyacağım. Tıraş köpeği. Çalkıracağım böyle. Ne kadar istersem koyabilirim. Em, ne kadar büyük olmasına rağmen şimdi bu böyle göründü içine koydum şimdi bunu iyice karıştıracağım ama sonra yine başlatacağım şimdi ben bunu iyice karıştırdım Şimdi göz damlasını yapıyoruz ama bu mavi olması gerek ben bir kere pembe almıştım hiç olmamıştı ama mavi şimdi yani oluyor şimdi bunu açacağım içine böyle koyuyor. Şimdi karıştıracağım. Karış yani karıştıracağım. Ee, biraz daha böyle sıvıysa bunu halen koyacağım. Kıvamı tam yerindeyse oynayacağım. Böyle oldu. Şimdi biraz daha karıştıracağım çünkü biraz yapışıyor. Aslı bu yapışan şeyler tıraş köpüğü. Şimdi ben bir yarısını böyle buradan kabardım. Böyle oldu. Ben ellerime biraz e, bu göz damlasını katladım. Şimdi çok güzel oldu. İşte bu kadardı. Görüşürüz.